Bizim milletimizde, devlet geleneğimizde, milletimizin yıllardır oluşturduğu toplumsal yaşam şartları ve yaşam standartları Allah'ın izniyle aynı toplumun alıştığı düzende devam eder. Onunla ilgili olarak zaten AK Parti'mize yapılan, vatandaşımızın gösterdiği teveccüh de bunun göstergesi. AK Parti'miz bu toplumun her kesimini, toplumun genel ahlak ve maneviyatını bozmayacak düzeyde, toplumun geleneklerine sahip olmuş bütün toplum kesimlerini... Hemsil eden bir parti pozisyonudur partimiz. Ondan dolayı toplayıcı, ülkenin doğusundan da, batısından da, kuzeyinden de, güneyinden de oy alabildiği gibi başörtüsüyle namaz kılan kadınından, işte, e, alkol alan vatandaşına kadar, açık baş, vatandaşlarımıza kadar herkesin teveccüh gösterdiği bir e, parti konumunda partimiz. Bu ne demek? Toplumun aslında mayası, özü AK Parti. Oldu. O bu böyle olduğu müddetçe, toplumun genel standartları böyle olduğu müddetçe Toplum bu konuyla ilgili müsterih olması lazım. En ufak evet, şeye gerek yok yani. Şimdi ben bu soruyu sordum. Neden evet. sordum? Onu söyleyeyim. Çünkü e, öyle bir kesim var ki, öyle bir inandırmışlar ki, hatta e, o, bazıları bir şey açığı yani. işte 20 yıldır zaten şeriat yaşanıyor. Türkiye'de evet, falan şey ee, şeye toplum, götürüyorlar. Toplum şeyden, mevzuyu oran ara götürüyorlar. Yani, olacaksa, yani ben en azından sizlerden duysun insanlar. Biraz acınlansın müsteriş, açısından. Toplumumuz <gülüyor> müsterih olsun. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Vatandaşlarımız bir şeyden rahatsız olacaksa ee, 40 yıldır top bizim polisimizi, askerimizi şehit eden, Efendime söyleyeyim Kambil Dağı'ndan bize parmak sallayan, Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, bu ülkenin öğretmenlerini, bu ülkenin beşik, beşik, bebe, <coughs> beşikteki bebeklerini, e, sivil vatandaşlarını, askerlerini, polislerini şehit edenlerle ittifak edildiğinde bunların iktidara gelmesi halinde kendilerinin yaşayabileceği sorunlarla ilgili Vatandaşımız aklına soru işaretlerini koysun. Burada çok ciddi bir tehlike var. Diğerini bu toplum, diğer sorduğunuz kısmını bu toplum kabul etmez. Böyle bir şey de olmaz. Ama öbür tarafta somut bir gerçeklik var. Evet. Somut ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Türkiye'ye böyle parmak sallarcasına Selahattin Demirtaş'ı özgürleşti. Selahattin Demirtaş siyaset yaptığı için cezaevinde değil. Selahattin Demirtaş öz, e, ifade özgürlüğünden dolayı da cezaevinde değil. Selahattin Demirtaş bizim polisimize, askerimize kurşun sıkan terör örgütüyle e, birebir organik bağ olduğundan dolayı şu anda cezaevinde yargılanıyor. Buna özgürlük isteyenlerin Türkiye'yi getirebileceği pozisyondan vatandaşımızın tedirgin olması lazım ve buna karşı da çok ciddi anlamda teyakkuz halinde olması lazım ve Cumhur İttifakı'nın AK Partimizin yanında, Cumhurbaşkanı'nın yanında durması gerekiyor. Asıl mesele aslında o. Orayı konuşmamız lazım yani. Evet.